Dersiniz ki hava iyi olacak. Güneş doğuyor gökyüzü kızıldır. Dersiniz bugün fırtına olacak. Güneş doğuyor gökyüzü. bakarsınız Hava durumunu yorumlarsınız Ama alametleri görmezsiniz Peygamberin alametiydi Üç gün üç gece mezarda kaldıydı Bekle geliyor fırtına olacak Üç gün üç gece mezarda kaldıydı like